2022 yılında vizyona girecek iddialı filmleri sizler için derledik. Sizlerden ricamız videoyu beğenerek bizlere destek olabilir kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bizlerden haberdar olabilirsiniz teşekkür ederim iyi seyirler dilerim. Derlediğimiz filmler arasında Batman, Avatar 2, Mission Impossible 7 gibi uzun zamandır beklenen filmler yer alıyor. Diğer yandan Asgır Farhadin'in kahramanı, Pedro Almodovar'ın paralel anneleri, Guillermo Del Toro'nun Nightmare Alley'i vizyona girecek filmlerden bazıları. Listemizin tamamı şöyle, listenin 10 numarası 7 Ocak 2022 Lico Rice Pizza vizyona girmesini beklediğimiz filmin başrolünde genç oyuncu Cooper Hoffman ve müzisyen alana haim yer alıyor, onlara Bradley Cooper, Sean Penn, John 100. Riley ve Maya Rudolph eşlik ediyor. 1970'lerin San Fernando Vadisi'nde geçen Lico Rice Pizza, aynı zamanda başarılı bir çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisinin hayatına odaklanıyor. Listenin 9 numarası 7 Ocak 2022'e vizyona girmesini beklediğimiz genç bir adam olan Rahim, ödeyemediği bir borç nedeniyle hapse mahkum olur. Ancak Rahim'e, bir iyilik sayesinde alacaklısının şikayetinden vazgeçmesini sağlaması için iki günlük izin verilir. Serbest kalabilme Fırat'ı yakalayan Rahim'in yaşadıkları planladığı gibi olmaz. Listenin 8 numarası 7 Ocak 2022 The Kingsman vizyona girmesini beklediğimiz Matt Duvaff'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Kingsman serisinin spin-off filmi olan The Kingsman'de, Ralph Fiennes'in hayat verdiği Oxford dükü ile Beach Rots filmiyle adını duyuran Harris Dickinson'ın canlandırdığı Conrad karakterinin, bildiğimiz anlamıyla Kingsman'ın ilk yıllarında dünyayı tehdit eden kötücül bir güce karşı koymaya çalışmaları anlatılıyor. Listenin 7 numarası 14 Ocak 2022 Benden Ne Olur? Vizyona girmesini beklediğimiz Aslı Kızmaz'ın aynı isimli romanında uyarlanan, Benden Ne Olur, Sertap Balad'ındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor. Filmin başrolünü Hazal Kaya üstleniyor. Listenin 6 numarası 14 Ocak 2022 Vizyona girmesini beklediğimiz R.Y.U. Tuso Bakasu Numara Hime, sıradan bir hayatı varken sanal dünyada bambaşka biri haline gelen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Kırsal bir kasabada babasıyla birlikte yaşayan Suzu, 17 yaşında bir lise öğrencisidir. Sıradan bir yaşamı olan Suzu'nun hayatı, 5 milyar çevrimiçi üyeden oluşan sanal bir dünya olan U'ya girmesiyle bambaşka bir hal alır. Suzu bu sanal dünyada, Bella adında dünyaca ünlü bir şarkıcı olur. Kısa bir süre sonra genç kız, tanıştığı gizemli bir yaratıklar birlikte gerçekte kim olduğunu bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Listenin 5 numarası 14 Ocak 2022 Scream 5 vizyona girmesini beklediğimiz Matt Bettinelli Olpin ve Tyler Gillett tarafından yönetilen filmin senaryosunda James Vanderbilt ve Guy Busiek'in imzaları var, tarafından yazılan bir Amerikan slasher filmidir. Filmin başrollerini Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Roger 50. Jackson, Marley Shelton ve Melissa Barrier'a paylaşıyor. Listenin 4 numarası 14 Ocak 2022 355 vizyona girmesini beklediğimiz başrolünde Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, dayan Kruger, Lupita Nyong'o ve Bing Bing Fan'in yer aldığı Simon Kinberg imzalı 355, uluslararası ajanların maceralarını konu edinen bir ajan filmi. Hükümet tarafından kontrol edilen uluslararası kadın ajanları takip eden hikayede, ajanlar tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşerler. Listenin 3 numarası 28 Ocak 2022 Morbius vizyona girmesini beklediğimiz Morbius, tedavisi olmayan bir kan hastalığını, deneysel bir yöntem ile tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları ile iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur. Listenin 2 numarası 28 Ocak 2022 Drive My Car girmesini beklediğimiz oyuncu ve yönetmen olan Yusuke Kafuku'nun, karısı Fukaku ile mutlu bir hayatı vardır. Ancak karısının ortadan kaybolmasıyla Yusuke'nin mutluluğu yarım kalır. Aradan geçen iki yılın ardından Yusuke, bir tiyatro festivalinde yönetmenlik görevini üstlenir ve bu yüzden Hiroşima'ya gider. Genç adam burada kendisine liderlik etmesi için görevlendirilen, fazla konuşmayan ve belki de onun görmezden geldiği şeyleri bilen genç bir kadın olan Misaki ile tanışır. Listenin 1 numarası 4 Mart 2022 The Batman vizyona girmesini beklediğimiz DC Comics sinema evreninin süper kahramanı olan Batman'ın The Batman adını taşıyan solo filminin kadrosunda Batman rolüyle Robert Pattinson, Catwoman rolüyle Zoë Kravitz, The Riddler rolüyle Paul Dano ve Jim Gordon rolüyle Jeffrey Wright, Alfred rolüyle Andy Serkis, The Penguin rolüyle Colin Farrell, Carmine Felkan rolüyle John Turturro gibi isimler yer alıyor.